Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro original hazırladı hazırladığı TET geometri soru bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki kelebek benzerliği testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. AB ile CD birbirine paralel verilmiş e, paralel doğrular arasında ne var? Kelebek var. Kelebekteki oran yukarıdan aşağıya bakacağız. Aynı doğru üstünde. Şunun şunu oranı yani 4 bölü 6, 4 bölü 6 dediğimiz nedir? 2 bölü 3'tür. Kaç şeklinde yazabiliriz. O zaman bu doğru üstünde de 2 bölü 3 oran vardır. Yani 2a ise 3a'dır. Hatta burası da 2n ise burası da nedir? 3n'dir. E hocam 3a 9 sa a'yı buradan 3 buluruz. 2a buradan 6 çıkar. 2n 8 ise n'i buradan 4 buluruz. 3n de buradan 12 mi çıkar? Evet. ae artı yani şuradaki uzunluk 6 artı cd. cd uzunluğu 12 isteniliyor bizden. Toplamı da kaç yapıyor? 18 yapıyor. Örnek bir 18 oldu. Geldik örnek 2'ye. Hocam kelebek benzerliği var. Bu sefer belli bir kat yok. A'nın doğru üstündeki 4 bölü x niye eşittir? Diğer aynı doğru üstündeki x bölü 9'a eşittir. E burada x kare eşittir 36'dan. X'i de böyle e, kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Örnek 2 6 çıkar. 7 geldik örnek 3'e. Şimdi kelebekler havada uçuyor. Hocam bir burada kelebek var. Sonra bir burada kelebek var. Bir de büyükte kelebek var. Sayılar bizi biraz yönlendirir burada. Dikkat et. Hocam şuradaki kelebekte 8 ve x oran yok. Bunu unut. Hocam şuradaki kelebeğe bakacak olursak eğer bak şuradakinde ne güzel bir şey var. 6 bölü 9. Hemen 6 9'un ne olduğunu biliyorsun. 2 bölü 3 olduğunu biliyorsun. Hocam 2 bölü 3. Yani burası 2A iken burası nedir? 3A'dır. Hatta 2B iken 3B'ye buraya da yazabilirsin de gerek kalmadı. Çünkü şurada da bir kelebek var ve kelebekteki oranı bulduk. Yukarıdan aşağıya 2 bölü 3 oran var. Evet 2 bölü 3 oran eşittir. 8 bölü X olmak zorunda. 4 katı 4 katı olacak. Yani buradan 12 diye cevaba ulaşırız. Örnek 3, 12 çıktı. Geldik örnek 4'e. AE uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi BC'yi 9 vermiş. Hocam burada bir kelebek var. Niye? Şunlar birbirine paralel. Z kuralı sağlandığından ya da aynı doğruya dik olduğundan dolayı. Hocam yukarıdan aşağıya. 8 bölü 4 oran yani 2 bölü 1. 2K ise burası ne olacak? K olacak. Toplamda 3K 9 verilmiş bize. BC. Yani K'yı da böylelikle 3 buluruz. 3 ise burası 6. Burası 3 mi oldu? Evet. AE uzunluğu isteniyor. Hocam pisagor yaparız burada. 6, 8, 13 kendinden cevaba 10 diye ulaşırız. Evet örnek 4. 10 çıktı. Geldik örnek 5'e. Şimdi baktığımız zaman sayılar bak beni yönlendiriyor. Hocam burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Yukarıdan aşağıya 10 bölü 15. 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3. Hocam 2 bölü 3 oran var yukarıdan aşağıya. Yani 2 a ise burası 3 ağabeydir. a mıdır? A'nın doğru üstündeki oranlamalara eşittir. Evet. Şuraya da yazabiliriz. Fark etmez. Ben tercihim buradan yana kullandım. E şimdi x de paralel verilmiş. Buna paralel verilmiş. Şunlara bakarsan şöyle temel orantıyı görürsün. Hocam şu paralel şuna ve paralelliğe bakarsan o zaman burada da şöyle temel orantı yok mu arkadaşlar? Şunun tamamının oranı yani 2a bölü 5a eşittir. X bölü 15 diyebiliriz. E ee, buradan X bölü 15 olduysa buradan a'lar sadeleşti. Işte 3 katı 3 katı X bölüyle kaç olacaktır? 6 olacaktır. Örnek 5 6 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Arkadaşlar burada hem temel orantı var hem kelebek var. İnce ayrıntı genelde kelebektir. Kelebeğe ilk önce bir bakalım. Kelebekteki oran kaç? 4 bölü 10. 4 bölü 10 dediğim 2 bölü 5 midir? Evet. 2 5'i kullanacağım öncelikli olarak. Hocam 2 bölü 5. 2A ise burası 5A mıdır? Evet. Burası 2B ise burası 5B midir? Evet. Bana buradaki oran yeterli. Çünkü burada da şöyle bir temel orantı var. Sirlen yerden başlıyoruz. Hop şöyle. X bölü X artı 9 eşittir. 2A bölü 5A mıdır? Evet. 2A bölü 5 a İşler dışlar olay biter ama 2 bölü 5 oran var ya burada. Hocam burası 2 enken burası 5 en deyip buraya 3 en kaldı diyebilirsin. 3 n eşittir 9'sa en'i 3 bulursun. X'de 2 en o zaman en yerine 3 yazarsak cevap da 6 çıkar. Yani işi kolaylaştır artık bu şekilde kat şeklinde yazabilirsin. Normalde şunun da devamından sonuca yine ulaşırdın. Yani 5 x eşittir 2 x artı 18'den 3 x eşittir 18 x eşittir 6 bulurdun zaten yine ama Hani şöyle yapmak, kat şeklinde yapmak bazen işimize çoğunlukla daha doğrusu işimizi kolaylaştırıyor. Gençler cevabı 6 bulduk ve bu testi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kelebek benzerliğinin kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.